Efendim merhaba Merhabalar Soruya bak Çişinizi yaptığınız en absürt yen yani neresiydi? Çişinizi yaptığınız en ilginç yen neresiydi? <gülüyor> Çok ilginç bir soru ya Şimdi bakın gençler Gerçi deniz var ama bazen böyle prostat olayları oluyor biliyor musun? Sorun bakalım bir kere rahat yapıyor musunuz diye. <gülüyor> Önce rahat yapacaksın. Onun için denizde gevşiyor insan. En güzel denizde yapıyor. Çişinizi yaptığınız en ilginç yer. Ormanlık. <gülüyor> Gerçekten dayı bunu beklemiş abi. Tamam yani. <gülüyor> Eksi haklıydın. Önce tabii ki etrafımda kimin olup olmadığına bakıyordum. En ilginç. Ormanlık alan abi siz nere ormanlık alana niye gidiyorsunuz? Orada dişinizi yapıyorsunuz ya. Manyak mısınız ya? Hiç altıma yaptım abi. 9 yaşındaydım abi. Şişeye evde tuvalet bozuktu. Şeye yaptım. Onu da son arkadaşım bir adiye işte onu. Dişinizi yaptınız. En ilginç. Gerçekten artık kaldıramıyorum. Artık gerçekten ben bu yayını kaldıramıyorum. Yardım edin bana. İrançı ya. Helal ülke batıyor. Videoyu helal kral yazmışsın ya. Yok artık gerçekten. Yani şu an eridim cidden. Artık yeter. İlginç yer neresiydi? Hiç. Yani en son kumsalda <gülüyor> Askerlik yap. Çıtırın Instagramını yapıyordum. Uçak utan. Saçmalamayın ya. Uğurlum için poşa yaşadım. Çişinizi yaptığınız En ilginç yer neresiydi? İşte. Hiçbir şey anlamıyorum. Uçakta nasıl porşere inşa ya? Bunlar size normal geliyor. <gülüyor> Köpraltı. Bayağı sıkışmıştım. Eve gidecek zamanım da yoktu. Abi duvar kenarı. Efendim çişinizi yaptığınız en ilginç yer neresiydi? Asma kenarıdır. Abi. Ve asmak kenarı ve diğer taraflar. İyi günler. <gülüyor> Cami duvarı. Abi sanayi duvarı. <gülüyor> <gülüyor> Cami duvarı. Deniz <gülüyor> Ya ben buna başka cevap veremeyeceğim şimdi <gülüyor> Ama burası değil Çişinizi yaptınız en ilginç yer neresiydi? Açıkta Denizin açında. Efendim merhaba Merhabalar. Çişinizi yaptınız en ilginç yer neresiydi? Ee, şimdi şöyle bira içersen çüküne, rakı içersen yıldızlara bakarsın Yatak odası Ne? Ne alaka? <gülüyor> Ne alaka ya? <gülüyor> Sıranı <Nasıl yani? gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki bunun golüyle ne alakası var? <gülüyor> Aslında bir bak. <gülüyor> Bu arkadaş birey çıkar eksel. <gülüyor> Sen üzerine işedim. Ya bu zaten fanteziymiş. Benim de haberim yoktu o güne kadar. Bana öyle söyledin. Neyin üzerine işemiş? İçersen yıldızlara bakarsın. Yatak Necindir? odasında bir bayanın üzerine işledim. Ya bu zaten fanteziymiş. Ben. Abi Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin İğrençsin Gerçekten iğrençsin Mi Ağlam unutmak istiyorum, unutmak istiyorum, unutmak istiyorum, unutmak istiyorum, unutmak istiyorum, böyle bir şey düşünmek istemiyorum, böyle bir şey düşünmek istemiyorum, manyat mısınız? Bu ne? İğrenç ya, şerefsiz. Abi çok kötü ya. Gerçekten iğrenç, vizyonsuzluğun dibi yani. Gerçekten böyle vizyonsuz insanları alıp bir ülkeye atıp kendi aralarında yaşasınlar diye bırakmak istiyorum ya. İğrenç yani, gerçekten iğrenç. I Kusacağım ya. Ması hiçbir yer yok ama hiçbir yer. Bir tane su çayısı vardı İçine yaşadım yolun kenarına attım ben de. Taşıyor da abi yarım küçük kişi. Hayır bir de iğrenç anlatıyor bunu sanki çok böyle abi gelsin Allah'ım akıllı fikir ver insanlara ya Rabbim ya akıllı fikir ya başka bir şey değil ya biraz akıl ya. İnsan bir utanır utanır bir şey yapar ya. şeydi? De... Sıktım, geri doldurdum ama atlamıyor yolun kenarına Yavaş yavaş. Döktüm, geri doldurdum. Döktüm, geri doldurdum. Arabanın içinde mi içtiniz? Aynen abi. Güzeldi, konforluydu. Tavsiye ederim merkeze. Yapın. Arkadaşım aşağıda yatıyordu damdan aşağıya. Onun üstüne içemiştim. <gülüyor> Vallahi havuzda yaptım en son. Çişimi en absürt yer nereye yaptım? En ilginç yer. En ya. ilginç yer. Yalan söylemiyorum mezarlığa yaşadım. <gülüyor> Ağlamak istiyorum. Gerçekten şu an bu videoyu izlediğim için ağlamak istiyorum. <gülüyor> Burak Holding hoş geldin. <gülüyor> Mezarlığa <işte>, giden <gülüyor> korkudan. Size de sor Çişinizi yaptığınız en ilginç yer. Li Liman Liman İşletme Müdürlüğü'nden emekli oldu. Denizin içi başka. Abi saniye bir de ısıtıyor <gülüyor> <gülüyor> Güzel oluyor ya <yani>. duvarı. <gülüyor> Çok mu sıkıcı? Daha absürt ve daha iğrenç bir cevap duyacağım Büyük ihtimalle o yüzden artık Gerçekten kaldıramıyorum Hatta şu an o kadar rahatsız oldum ki Yayını kapatasın geldi bak gerçekten Niye izliyorsun diye kapatıyoruz işte Boş yapma sen de Bana buradan akıl verme Efendim <gülüyor> Allah asabını bozma he. Sana mı soracağım neyi izleyip neyi kapatacağımı? Belki de insanların ne kadar rezil olabileceklerini göstermek istiyorum dur. Sarhoşken yaptığınız en saçma şey neydi? Sarhoşken bundan bir 3 veya 4 ay önce sabaha karşı 4'te e, otostop çektim. Bir tane adamın arabasına bindim. Adam da sarhoşmuş. Epey bir içmiş. Efendim sarhoşken yaptığınız en saçma şey neydi? Sarhoşken bundan bir üç veya dört ay önce sabaha karşı dörtte e, otostop çektim. Bir tane adamın arabasına bindim. Adam da sarhoşmuş. Epey bir içmiş. Sonra o beni bırakacağı... Bunlar gerçek gerçek gör lan bunları. Sinirlendim ya. Gör de bir tepki tepki falan göster. Oturuyorsun sonra burada niye her şey tepki gösteriyorsun niye her şey tepki gösteriyorsun? Sen de tepki göster, aptal. Ay, kahveyi döküyordum az daha. ondan çok korktum şu an. Bir yerde bayıldı? Ben onu evine bırakmıştım. Arabada uyuyup sabah arabasını teslim edip geri dönmüştüm evime. Sarhoşken yaptığınız en saçma şey neydi? Kışın karda arkadaşımın ayakkabısının içine işlemiştim. Eski sevgilimin evinde kalıp onun üzerinden kusmaktı. Oh. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Boğmarak içmiştim ve deli gibi içmiştim. Hiç içmedim ben aslında. Saat hoşken. Yaptığımız en saçma şey nedir? Öğrenci <gülüyor> evinde kız arkadaşlarla beraber grup yapmak. Aa ben tam izlemek istemem daha fazla gerçekten meden bulandırıyor. No. Gerçekten şu an iğrenç yayın gittikçe iyice saçma sapan tamam, şeyler alıyor.